Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere EKS sonucum hakkında bahsedeceğim. Bahsedeceğim. Bahsedeceğim. Bahsedeceğim. <gülüyor> Öncelikle EKS süreci sonunda bitti. Hani bir aydır bitti ama şu sonuçlar da açıklandığı için artık insanlar hani kendi sonucum var elinde. Kendi sıralamam var. Neysin, ne yapacağın belli. Ne olmak istiyorsun hani ona göre bir tercih yapacaksın artık veya mezuna kalacaksın ona göre. Ben şahsen mezuna kalmayı düşünmüyorum. Ee, birazdan sonuçlarımla bahsedeceğim. Çok iyi bir sonuç değil. Hani e, beklediğimden... Düşük gelmiş ama hani bir sene daha çalışmak bilmiyorum artık hani biraz yoruldum diyebilir misin iki senedir çalışıyorum şimdi bana linç gelmesin 3-4 senedir çalışan olursa falan ya meslek sesi çıkışlıyım ben hani o kadar abartmaya gerek yok ben kendi adıma geliştiğimi hissediyorum çünkü birazdan bahsedeceğim detaylarla 2019'da 2020 karşılaştıracağım çünkü bugün çok güzel oldu şu an. Neyse devam edelim. 2019 ve 2020'yi karşılaştıracağım. Bazılarında ilerleme olmuş. Gerçi çoğunlukta ilerleme olmuş. Fakat yanlış sayım da biraz artmış. Ama genel olarak yani bir ilerleme var ve matematik adına ben kendime bu kadar ilerlemeyi hiç e, göreceğimi düşünmemiştim açıkçası. Çünkü hani meslek lisesi çıkışlısın meslek lisesinde e, biliyorsunuz az çok neler öğretiliyor, neler öğretilmiyor. Biz 12. sınıfta temel matematik görüyorduk. Hani siz düşünün artık meslek liselerine selam olsun. Beni bir tek onlar anlar veya diğer, diğer arkadaşların da meslek lisesi arkadaşları varsa Onlar da anlıyordur beni az çok Şimdi lafa hiç uzatmanın bir manası yok 2019 TET ile başlayalım 2020 ile karşılaştıralım Şurada 2019 AYT ve 2019 20 Yani 2020 ne oluyor lan O zaman 2019 TET ile başlayalım Şimdi de öncelikle Kardeşim bir susar mısın? Şimdi 2019 TET Lan bir sus Bir daha koronucusa seni şeserim, ha Şimdi 2019 TET ile başlayalım TET Türkçe'de 20 doğru 14 yanlış yapmışım sizde de burada veya bu tarafta görüyorsunuz şimdi ona göre ben ayarlarım bir yerde montajda 20 doğru 14 yanlış yapmışım bak şuna bak abi sus tt türkçede abi ben ne yapayım şimdi <gülüyor> türkçede 20 doğru 14 yanlışımız var yanlışım var daha doğrusu sosyalde 0 doğru 2 yanlış bu böyle olmayacak hep sosyale geldiğinde başlıyor bu sosyalde 0 Doğru 2 yanlış Şimdi bunları açıklayacağım niye böyle olduğunu Matematikte 9 doğru 2 yanlış Köp Fende 2 doğru 4 yanlış Bir tane netinde de gitmiş Şimdi IET'sine geçelim 2019 sonra bu TET'de nasıl böyle oldu onu anlatacağım sizlere IET matematik 9'da 5 Fizik 2'de 0 2 net cep Kimya 4'de 3 Biyoloji'de 6'da 6 Biyoloji beni hiç bırakmamış yakamı 2020'de de 6'da 6 Bilmiyorum bakalım sonumuz hayır olsun artık yapacak bir şey yok şimdi tt'de e, sosyal ve f'nin bu kadar kötü olmasının sebebi süre yetmedi 2009'da gerçekten süre yetmedi ilk senemdi hani baya bir heyecan telaş vesaire derken matematiğin ortasındayım böyle tabi boşluklarım var 9'da 2 yani başlıklarım baya var e, 24. soruda falan. hocaya soru soracaktım ama tabi sordum da hoca konuşmadı tabi haklı olarak neyse devam ettim 2 dakika sonra hoca dedi ki 5 dakika var hani 5 dakikada da matematikten çıkıp fen ve sosyalde ne yapabildiysem 2 tane doğru bir tane 4 tane yanlış yapmıyor zaten fenden sosyalde 0 doğru 2 yanlış 426 bindi geçen 2 sıralama bu 2019 yakası sonucum şimdi 2020'ye gelelim 2020 genel olarak bir gelişme var ama yanlış sayım çok fazla onu söyleyeyim baştan 2020 tt'sinden başlayalım 2020 tyt türkçe 22 doğru 18 yanlış buradan yetkililere sesleniyorum Allah rızası için türkçe ortalaması çok düşük Türkiye'deyiz ve yanlış sayımıza bak Allah rızası için bir el atın Neyse sosyale geçelim sosyal 9 doğru 7 yanlış yapmışım bu sene Geçen seneye göre artı hani 2 yanlış 0 doğru 2 yanlıştan iyi Matematik 15'te 8 yapmışım THT'de hani geçen sene nazaran 13 net 7 buçuk netten iyidir niye iyi olmasın? Yok 8 buçuk netten iyidir Niye iyi olması ki? fende fende berbat yapmış ama fen bu kadar nankör olacağını bilemezdi fen 9-11 yanlış ne ya böyle bir olamaz imkanı yok ama oldu yani yapacak bir şey yok 9-11 yanlışım var fende de hani inkar edecek bir şey değil artık yapmışız hani elimizden geldiğince çabaladık o kadar sağlık olsun her şeyin ayrısı olsun diyelim şimdi AYT'ye gelelim AYT'de ben matematikten kurtardım diyebilirim sizlere matematikte ben bu kadar gelişeceğimi hiç tahmin etmezdim çünkü geçen senenin AYT'sinde 9'a 5 yapmışım. Bu senede 26'ya 5 yapmışım. Yanlış sayım doğru kalmış. Hani sabit kalmış. O güzel. Artmasından iyidir. Yani çok artsaydı etkilerdi bayağı. O da etkilerdi. 26'ya 5. Yani şahsen benim kendi adıma YKS'de bir meslek sesi çıkışlı olarak kendi adıma mutluyum yani. Öyle söylemiş sizlere. Hani bir ışık geldi. Demek doğruları konuş. Mutluymuşum herhalde. Fizikte arttırmışım. Fizikte 6 doğru ama 6 tane de yanlışım var. Bir tane, iki tane soru boş bırakmışım fizik onda soru. Kimyada dört doğru geçe ile aynı ama yanlış sayımı artırmışım o kötü olmuş 7 yanlışım var Biyoloji sağlam kalmış yani sabit kalmış 6 doğru 6 yanlış yapmışım biyolojide Herhalde bu altılarla bir sıkıntısı var biyolojinin ki ya Güya biyoloji en sevdiğim derstir Yanlış yaptın Yanlış yaptı bana 6 6'da 6 geçit sabit bırakmış Ulan biraz artsaydın o kadar çalıştık koskoya bir tane pano yaptık o kadar kör bir ders biyoloji Bahsetmiştim daha öncesinde Evet benim sonuçlarım bu şekilde ee, Bu seneki sıralamamda 230.000'deyim ee, Mühendislik Mühendislik istiyorum yazılım mühendisliği Ege Üniversitesine selam olsun buradan ee, Gitmek istiyordum çok ama Sıralama kötü gelince Maalesef Tercih edemeyeceğiz hatta etsem bile Büyük ihtimalle yani %90 ihtimalle Çıkmayacaktır Sağlık olsun artık hani zaten yazılımda Şimdi kendime avutmanın bir faalisi yok ama Yazılım olarak yazılımda en önemlisi Kişinin kendini geliştirmesidir Hani doktorluk gibi vesaire değil Ne kadar çok gelişirsen o kadar çok iş şeyin olur Çünkü hani e, yazılımı kendin de öğrenebiliyorsun Sadece üniversitenin, üniversiteyi istememen amacı hani Böyle bir şey odaklanmak istiyorum Şimdi gene THT vesaire mezuna falan bıraksam Bu sefer gene arbedeye gidecek Hani zaman önemli çok önemli zaman Ne kadar genç öğrenmeye başlarsan o kadar çok de senin için Ne kadar çok dil öğrenirsen o kadar iyidir senin için hani o yüzdendir ki yabancı dil öğreniyorum yabancı dil öğrenen arkadaşlar varsa Instagram'da bana ulaşabilir yardımcı olmaya çalışırım onlara da. Instagram veya Twitter Instagram veya Twitter adreslerim şurada da bir yere dolaşır şimdi İsmail Aydemir 0 ve İsmail Aydemir sonunda x var Twitter'ında e, dil öğrenme adına yardımcı olabilirim onlara benim sonucum bu sizlerin sonucunda yoruma yazalım e, hani şey da gerek yok sonucunuz kötü olsa bile yoruma yazın e, en azından seneye Bakarsanız veya yıl içinde bu videonun yorumlarına bakarsanız Lan benim sıralamam buymuş Ben daha iyi çalışayım Ben daha iyi çalışın daha iyi bir puan yapayım Daha iyi bir sıralama yapayım dersiniz kendinizi de şey yaparsın hani Utanmanın bir manası yok çünkü sen busun Sen bunu çekmişsin yani çok şey yapmanın bir manası yok abi Abartmayın Kasıntıya vermeyin hani Yok benim sonucumu göstereyim yok şu yani gerek yok Bunlar git almaya gerek yok. Sonuç olarak sen girdin sınava, sen elinden geleni yaptın. Çalıştın, çalışmadın. Orasıyla bir şeyimiz yok. Çünkü it gibi çalışan da oldu, şey gibi çalışan da oldu. Son 50 gün videosunda da biz bayağı bir çalışmıştık kendi adıma hani. Ama hani yapacak bir şey yok artık şalık olsun her şey. Şalık. Sağlık olsun, her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Artık e, tercihlere başlayacağız. Elektrik yok kutu burada. Elektrikle geldi. Tercihlere başlamanın zamanı geldi. Tercihler ve Yok Atlas kılavuz. Falan bir kılavuza falan bakacağız arkadaşımla. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Bir de iki videolara kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Video sonlarında çok uzağa gitmiyorum buradayım. Hanım. Maksat 20 saniye. Son outro oluyor. <gülüyor>